Yıllarca seni aradım, yoksun diye çok ağladım. Affet beni sen sevgilim, kabahatimi anladım. Ne kötülük gördün benden Ölürüm vazgeçmem senden Affet beni sen sevgilim Özür diliyorum senden Yıllarca bekledim seni, yaktın sevgilim sen beni, aşkınla ben yaşıyordum, neden terk eyledin beni? Ne kötülük gördün benden Ölürüm vazgeçmem senden Affet beni sen sevgilim Özür diliyorum senden